Çok kötü. Girişten belliydi yoldu ya. Ayağım, öyleydi onun? Şey sü atacağınız videoyu evet yani ya. hep kızlar <gülüyor> var abi. Zor durumda kalıyoruz <gülüyor> ya. Abi abi. Hayır yani hep beraber Zor durumda kalacağım şey mi hissediyorum? Tabii bir ki yok iyi. da yani. Topur oluyor ya onlardan bulamıyoruz. Ne var? Yani? Olmaz diye. Komik abi, değil bunlar. o zaman bunlar komik de değil yani. şey yani. Zaten Hint filmi gibi olanlar var. Hint filmi gibi olanlar. Mutlaka istiyorum çok böyle Dur bir dakika bir tane attılar. Abi ne alaka? Nereye geldik abi? Ya ya. TikTok dedik TikTok. gülmeye geldim. Baba yok mu ya? En yine hayrede TikTok'lar TikTok. bakıyorum. Yıllardır. özel. Geliyorum kana de. bir şey para şey bir şey yok acayip okey yani. Hayet poçiyi <gülüyor> bir şey video Hayır, güzel yani. Kırinch <gülüyor> değil. Evet. Abi Kırinch bir şey izlemeye geldim. Bana iyi videolar atıyorlar. Ben gidiyorum. Gerçek mi öyle? Kırinch videolar mı? Evet. Bunu Sen ne istediğini hala anlamadım ama benim bu arada sesiksi bende. Kız kız cicir mu mu aha. Ne oluyor? Kır kır sorun yok. Yok, yok kır anasını hiç sorun yok. Evet arkadaşlar annem salonu oturumu yasakladı ama ben bir adam oldum artık. Ben 16 yaşına geldim. Ben istediğim yaparım. Yani annem ne yapacak ki? Nasıl? <gülüyor> arkadaşlar bugün yeni televizyon çaldım. Jelatinini söküyorum gördüğünüz gibi. Sıfır çaldım daha. Bak şuna bak bak. Allah. <gülüyor> Neyse ki profesyonel bir hırsız olduğumdan ötürü arkadaşlar. Garanti belgesini de çaldım. Garantiye yollar. Ulan 2 cm sana git dedim git. Tamam mı? Hoş Ya bunlar ha? aga bak. Zırn. Zırn. Zırn. Zırn. Zırn. Ben Ben buluyorum ya. Ben de bakıyorum ya. Dur Zırn, ya amma otluyoruz ha. En duygusal. Otluyorlar ya. Niye TikTok izliyoruz ki zaten ya? Ben, ben Ama izlememiz lazım no, Aşırı güzelmişler. Kimsin Yoksa şehir, Ben kadının. Ben DJ Dikkat. Ben çıkçıyım. Ben Feru. Ben Çekim. Benim adım Kerem. Hepinizi Çok korktum ben orospu çocuğum çıkacak diye. Benim öyle bir mimim var <gülüyor> mı? <Mutluluğun> Yaa. zaman alır. <gülüyor> Zamansa sevdiler bizi. Deme düştüm ocağına. Dileceksin. <gülüyor> Üzüldüm <mi abi? gülüyor> Asıl sana yorulur <gülüyor> birader. Bakkalan birader şu taraftan gideceksin. Hadi ikile hadi. <gülüyor> Maske of white yalnız. Evet. Çok kötü. <gülüyor> çok kötüydü. Yani of white değil de of ping falan dur büyük ihtimalle pazarlandı. Hayatımda gördüğüm en kötü tight olabilir. Bak, bence de en kötüsü yani daha kötüsünü daha ya şuradaki falan şeyi inanın baskıcı. <gülüyor> Peki e çok eli duvurna mı yumruk attı az önce? Ben onu <gülüyor> aynı öyle. Abi. Sen onun oturduğu evin yarısını mı istiyorsun? <gülüyor> Hayır evini. Oğlum, evin oğlum bu küçükken ben de yapıyordum bu arada. Ya, çok zevkli kankam. Nasıl herkes sen malının adı ne adırsın? O güzel seni seviyorum diyordu ki Yalan sikim seni diyemedi. E ee, hani ne bizim... Bu ne abi. Ne oluyor abi? Bunlar var ama biliyorsun değil mi? Var yani tabi canım çok... bunlar dolu. TikTok'ta benim bildiğim. Çok var. Çık artık. <gülüyor> <gülüyor> Çık artık. <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım Trex geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Gördün mü ne zaman bunu? <gülüyor> Özel harekat işte geliyor. Özel harekat Hilal boyuktu Bozkurtlar bize bundan. <gülüyor> şey bu komik şey bu arada. Şey bu çok komik ve bu çocuk çok makara bir çocuk bence. Evet, güzeldi. <gülüyor> Beyi çıldırmış. Ben cam gibiyim. Ben kendimi nasıl hissediyorum biliyor musun? Nasıl? Ve bir yere misafire gitmiş de eğlendirilmek zorunda. Sen yani. seni şu an eğlendirmeye ben çalışıyoruz. Böyle ben böyle misafir çocuğu muamelesi yaptım biraz. Ama video izlerim. <gülüyor> Abi ya. GTA var mı diye gelecek. Tam şu video bitsin öyle git bari. O video bitsin gideyim. Bu saatten sonra kranı keserim. Korktum ben. Neydi bu? Dünyanın en boş TikTok'u. Şimdiden koşan çok diye sevinme. İktisat der ki fiyat düşünce talep artar. <gülüyor> Aa, aynen öyle kral. Aynen öyle. Doğru söyle bu arada. Doğru borat'la. Azer geldi kral. Ben yoksun. Oturuz beraber. Sen değil. Siz gelin biriniz değil hep bu sizin tepki videosu gibi olmuş. Evet. Biriniz daha olacak? Kazanamayacaksın. Vay be. Vay oh be. be. Ya bir ve altı da kaçmazsın ya. Doğru. Tabii canım. Bizi ki. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor lan? <Gülüyor> Efe iki, iki. Bence güzeldi. Sen Aa, bak. Bitti mi? Bu da şu attı sana. Attım Olay bu bak. Hani nereden attın? setten attım, at attım bir daha at bir daha olay slowmo da abi bak tıktan olay slowmo olay slowmo abi ve müzik uyumlu bence hadi hadi abi. hadi hadi fer var var var var hep şey. 8. sınıfa başladım sınıfta Deniz adında bir kız vardı İlk görüşte hoşlandım sevdim ve de bir hayli e ee, abi ee? Devam yok abi, bir daha ki TikTok'da <gülüyor> Yalnız durakta düğmeye basıp ayık olmasın <gülüyor> Ay diye inen biriyim Benden ne zarar gelirdi ki sana Kime sorsam bizi tanıyordur Bize sorsak iki yabancıyız Abi, yani <gülüyor> bakın Kim attı? Benim, benim, benim sincap TikToker, Sincap attı bunu Başka evet. kim atabilir ki? Evet, bak. Benim, çok iyi yenge çok iyi. Anavra seviyormuş demişti. Tiktokerlara ve tiktok çekmek isteyen genç nesli bir önerim var. Arkadaşlar tiktok bence bana göre vurucu bir yeri olmalı videonun. Vurucu yeri olmadan dümdüz halinizi çekip arkaya müzik atarak tiktok atmanın hiçbir anlamı yok. Kimseyi izleme zevkini dorağa çıkarmaz yani. Ya da çekmeyin abi böyle çekecekseniz harbiden ya. Yani. Kim iyi Türkiye'de TikTok'ta çete soralım. Harbiden böyle favori bulduğunuz Her biri var, var mı Cellat TikTok'ta? Gelatlar bak. Cellot mu? Cellot. Bak ya yazmışlar yukarıda. Can <gülüyor> <Tamam>, banlayın onu. <gülüyor> banlayın onları. Niye ya? <gülüyor> Çocuk iyi ise iyidir yani. Cezene o Burak şey. bak bu doğru. Cezene Burak doğru. Cezene Burak'ın du Dubai'deki şeyini gördünüz mü binaya? Yanılmaz. Orbiden ya şere. çok. Ya King James 36. Jank olsun. Alpacığım çok teşekkür ederim 25 aydır. 25 lira 60. Hemen yani 25 lira attığı için 12'sini açacağız. <gülüyor> doğru. <gülüyor> örgüsü neden onun? ben artık <gülüyor> takip etmiyorum ya bundan anlamadım oynayan öyle geçiyor oh, <keçi. gülüyor> anlık ha düştük sen babamız o zaman çekeriz